Bugün 26 Ağustos 2022cuma, Venüs günündeyiz. Aslan burcundaki ay güne özgüvenli ve yaratıcı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde boğa burcundaki Uranüs’te dik açı yapan ay, günün ilk saatlerinde heyecan ve huzursuzluk yaratabilir. Uyku dengesizlikleriyle karşılaşabiliriz. Sabah 9.54’te ay, kova burcundaki Satürn’e karşı açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay günün geri kalan kısmını önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Gün genelinde girişimlerimizde baskı ve engellerle karşılaşabiliriz. Sonuç almakta da zorlanabiliriz. Otorite figürleriyle zıtlaşmalara, depresif ve melankolik etkilere karşı dikkatli olmalıyız. Şartları fazla zorlamadan akışta kalmaya çalışalım. Yarın doğacak yeni ay öncesinde geçtiğimiz ayın konularını gözden geçirip tefekkür etmekte fayda var. Bugün Merkür Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek. Bu dönemde Merkür iletişimlerde daha dengeli, objektif ve adil olmamızı sağlarken hukuk, diplomasi, işbirlikleri, estetik ve sanatla ilgili düşünceler ve iletişimlerde hızlanabilir. Merkür 10 Eylül'de terazi burcunda gerilemeye başlayacak. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.